Bir kadın elinde Bavuluyla Yürüyordu hayalleri Yanında Sessize Gidiyordu şehirden Elinde Tükenmiş izmaritiyle Bir adam içinde öfkesiyle kızdı kaderine hislerine sessizce cesaretsizce içinde söyleyemedi sevgisi İçimden gelmiyor ne sen aynı ne ben aynı ne zaman aynı. Ne...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 Ne yapsam olmuyor Yazdığım hiçbir şey artık içimden gelmiyor Ne sen aynı, ne ben aynı Ne zaman aynı, ne zaman böyle Aynı. Ne zaman aynı, ne zaman böyle oldu Ne zaman aynı, ne zaman böyle oldu